Restoran yazıcı notları nasıl tanımlanır? Restoran modülümüzü çalıştırdığımızda parametrelere gelerek burada yazıcı notları listesi yer almaktadır. Bu listede herhangi bir yazıcıya bilgi olarak gönderebileceğimiz detaylar yer alır. Örneğin bir yazıcıya daha önceden sipariş gitmiş ise yeniden o siparişin iptalini de belirten bir bilgi fişi olarak sipariş iptal şeklinde bir not dökülebilir. Ya da yeni bir yazıcı not eklemek istediğimizde ekle diyerek burada karşımıza bir kod ve bir not alanı gelecektir. Not alanı yazıcılarda not olarak çıkmasını istediğimiz detayları içerir. Örneğin siparişi bekletelim şeklinde notlarımızı tanımlarız. Ve sonrasında yeni bir sekme açarak restoran satış ekranımızı çalıştırıp yazıcı notlarımızın nasıl çalıştığını incelemek için sipariş üzerine gelerek Diğer seçeneğinde yazıcı notu alanına tıklayıp siparişi bekletelim şeklinde seçmiş olduğumuz yazıcı notlarını ve buradan da hangi yazıcıya bu bilgiyi göndermek istiyor isek ilgili yazıcıyı seçeriz. Örneğin nasıl bir not çıktığına bakmak için ilgili pdf yazıcımızı seçip gönder dediğimizde şeklinde bir kayıt işlemi yapıp yazıcılarda nasıl bir not olarak iletildiğini görmek için Örneğimizi incelediğimizde ilgili saatte ve ilgili masada ve giriş salonunda siparişi bekletelim şeklinde bir uyarının yazıcılardan çıkarılmasını sağlayabiliriz.